Merhabalar haddini Aş Kulübü üyelerine ve YouTube'daki yeni kanal üyelerine özel bu eğitimde beraberiz. Bugün Tesla'dan bahsedeceğiz. Her hafta bundan sonra bir hisse senedini detaylı olarak ele alacağız. Bazı hisse senetlerine ileride önemli gelişme olursa dönmemiz de mümkün. Neden Tesla'yı seçtim önce? E, malum ben bir Tesla yatırımcısıyım ve biliyorum ki takipçiler arasında kulüpte de pek çok Tesla yatırımcısı var. O yüzden bu büyük ve önemli ve bence Nasdaq'taki en ilginç hisse senedi olan Tesla ile başlama uygun olur diye düşündüm. Biraz teknik olacak göreceksiniz. Ve slaytlar kullanacağım. O her zamanki canlı can canlı videolar gibi olmayacak. Ama bittiğinde umuyorum ki Tesla'ya bakış açınız çok değişecek. Sakın unutmayın anlattıklarım asla bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece benim görüş açımı ortaya koymaya çalışıyorum. Rakamları ortaya koymaya çalışıyorum. Yatırım yapmak her zaman çok riskli bir şey. Beklenmedik çok şey olabilir. Taş düşebilir, ilan baskı ölebilir, dünya batabilir. Bilemeyiz bütün bunları. Ama iyi bir risk yönetimi mantığıyla bakarsak ve aniden çok fazla parayı gömmeden adım adım giderseniz Tesla bence uzun vadede portföyümüzde bulundurmamız gereken hisselerden bir tanesi olabilir. Hazırsanız başlıyoruz. Sunumumun ismine Tesla 100 yılın büyüme fırsatı ismini verdim. Çünkü hakikaten öyle düşünüyorum. Elon Musk verdiği sözleri tutabilir ve o teknolojiyi geliştirebilirse tarihte hiçbir şirketin ulaşmadığı büyüme oranları yakalayabilir. Tabi bunun bir garantisi yok ama en azından şirketin iddiası bu yönde. Tesla'dan bahsedeceksek önce master planı konuşacağız. Çünkü 1 Mart'ta yeni bir yatırımcılar günü var ve Elon Musk orada 3. master planı açıklayacağını söyledi. Daha önce açıklanan 2 master planın büyük bir bölümünü başardı Elon Musk. Bakalım üçüncü planda neler söylüyor. Master plan 1, 2006 yılında yayınlandı ve 10 yıl sonra sadece Tesla'nın değeri 34 milyar dolara ulaştı. Master plan 2, 2016 yılında yayınlandı. Bu sunum hazırlanırken Tesla'nın piyasa değeri 623 milyar dolara ulaşmış durumdaydı. Yani o günden bugüne 18 kat arttı. Bir yere 36 kat civarıydı. Sonra düştük biraz. Master plan 3 ise 1 Mart'ta açıklanacak ve şirketin 10 trilyon dolarlık bir piyasa değerine doğru yürümesiyle ilgili hedefleri dinleyeceğiz. Neden 10 trilyon dolar diyoruz? Çünkü Elon Musk demişti ki, Tesla'nın bir gün Aramco ve Apple'ın toplam değerlerini geçeceğine inanıyorum. Bunun için 5 ile 10 trilyon dolar arasında bir değerleme ihtiyaç var. O yüzden iddia 10 trilyon dolar. Elbette bu çok uzun ve zorlu bir yol. Tesla'nın bunu başaramama ihtimali gayet yüksek ama Tesla'nın teknolojik gücüne, yönetim yapısına, finansal gücüne, markanın gücüne baktığımızda böyle olasılık var. 1 Mart'ta Elon Musk neler söyleyeceğini tam olarak bilmek zor. Sunum içerisinde biraz anlatmaya çalışacağım bazı fikirleri, ipuçlarını ama önemli bir gün olacağı kesin. Bu 1 Mart'tan ilgili gönderilen TV'de ise araba kalıpları var. Şurada belki ekranda seçmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Buradan alınan önemli ipuçlarından bir tanesi Ilan Musk burada hızlı büyüme ile ilgili bir şeyler duyuracağına dairdi. Bakalım neler olacak. Ilan Musk bu 1 Mart'la ilgili bir tweet attı ve dedi ki Master plan 3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 daha O da model 3'tü. Ve bir yandan da yukarıdakileri yaparken sıfır emisyonlu etik üretimi seçeneklerinde de sunmaya başlayacağız. Bu da solar yani güneş panelleriyle ilgili olan yatırımını açıklıyor. Yani Elon Musk burayı büyük oranda başarmış durumda. plan 2'de ise bu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 Tesla'lar otonom sürüşte gittiğiniz zaman daha güvenler ama tam otonom sürüşe henüz ulaşamadılar ve masterplanın pek başaramadığı yönü arabanızı kullanmadığınız zamanlarda para kazanmanızı sağlayacağız. Yani aracınız tam otonom sürüşte olacak, gidecek bir taksi filosuna hizmet verecek. Bu henüz başarılmadı. Herhalde bu plan 3'e kalıyor. Ama baktığımızda düşünecek olursanız otomobil gibi çok zorlu bir sektörde, müthiş rekabetin olduğu, dev oyuncuların olduğu bir yerde Elon Musk büyük bir hayal kurdu ve sıfırdan o hayali buraya kadar getirdi ve bu iki büyük masterplanın o zaman ama insanlara imkansız, bunlar olmaz denen şeyleri başardı büyük oranda. Bu nedenle Master Plan 3 ile ilgili iddiaları benim için çok çok önemli. Ben ilan baskın gecikerek de olsa, biraz sıkıntılarla dolu da olsa oradan doğru ulaşabileceğini düşünüyorum. Tesla ile ilgili daha fazla detaya girmeden önce bir hatırlatma yapmam lazım. Tesla bir büyüme hissesi. Onu Coca-Cola gibi, Pratt Gamble gibi şirketlerle karşılaştırmamanız lazım. Büyüme hisseleri çok farklılar. Eğer benim Nasdaq borsasına nasıl yatırım yapılır isimli eğitime katılırsanız linki aşağıda orada büyüme hissesi değerleriyle değer hisler detaylara giriyoruz. Ama burada da birkaç şeyden bahsetmekte fayda var. Tesla bir büyüme hissesi ve onun değerlendirme modelinin farklı olması gerekiyor. Ne demek büyüme hissesi? Genel piyasadan ve içinde bulundukları sektörden çok daha hızlı büyüyen şirketler bunlar. Bu tip şirketler temettü de dağıtmazlar. Tesla da temettü dağıtmıyor. Parayı işe yatırmaya ve büyümeye devam ederler. O yüzden temettü beklemeyin. Büyüme hisseleri diğer hisselere göre daha yüksek fiyat kazanç oranlarına sahip olurlar. Yani ilk bakışta pahalı gözükürler ve bu şirketlerin ileride büyücüğüne inanmıyorsanız baya bir balon demektir aslında. Diğer hisselere göre daha fazla dalganabilirler. İşte bunu zaten uzun zamandır Tesla yatırımı sonra herkes yaşadı. Bir yıl içerisinde de 400 dolara gittik, 100 dolara indik, şimdi 200 lere girdirdik ve bütün bunlar aylar içerisinde gerçekleşebiliyor. Bütün büyüme hisselerinde bu var. Çünkü bu gelecekle ilgili beklentiler bozulduğu anda çok fazla ortalık karışıyor. Bir de Tesla özel bir şey. Tesla üzerinde çok fazla vadeli opsiyon işlemi de var. O da biraz Tesla'nın fiyatını dengesizleştirebiliyor. Tesla elektrikli araç, sürdürülebilir enerji ve otonom sürüş pazarlarında gelecekteki büyüme potansiyeline göre değerlendiriliyor. Tesla Bot yani Tesla'nın Optimus isimli robotu, Tesla'nın yapay zeka hizmetlerini başka ...şirketlere satması gibi konular da var. Ama onlar bu değerlemenin içerisinde yok. Bunlar ilerideki bazı başka potansiyel büyüme fırsatları. Bu değerle yani Tesla'nın değerlemesini mevcut performansına göre değil... ...geleceğe bakarak düşünmemiz gerekiyor. Bu konuya daha sonra döneceğim. Pek çok yatırımcının Tesla'yı çok yüksek riskli... ...ve aşırı yüksek ödüllendirilmiş bir fiyatla değerlendirmesi bundan dolayı. Çünkü diyorlar ki ya bak kardeşim bu yanda Mercedes gibi, Ford gibi, Aslan gibi şirketler var. Tesla onlara göre aşırı değerli fiyat kazancı ve haklılar. İşte burada mesele Tesla'nın ilerideki büyümesi üzerine vizyon farklarından geliyor. Tesla ile ilgili bazı temel bilgileri de paylaşayım. Belki bu kadar büyük resmi görmemiş olabilirsiniz. Tesla'nın bir misyonu var. Sürdürülebilir enerji geçişi hızlandırmak dünyada diye yıllardır bunu peşindeler. Tesla'nın iş modeli kabaca şu elementlerden oluşuyor. Elektrikli araçlar, enerji depolama sistemleri ve güneş ürünleri. Bunları tasarlıyor ve üretiyor. Şirket ürünlerini doğrudan şirket sahibi showroomları ve online satış kanalları aracılığıyla satıyor. Bir bayilik sistemi yok. Tesla araç bakım ve yazılım güncellemeleri gibi hizmetleri ayrıca sunuyor. Ürün gamına baktığımızda bir mevcut ürünlere bakmak lazım. Mevcut ürünlerde tabii en büyük pay elektrikli araçlarda. Model S, Model X, Model 3 ve Model Y şu anda satıştalar. Kısıtlı üretimde olan Semi tır şekilisi var. Şu anda sadece Pepsi'de bir işbirliği var bu konuda. Ve gelecek yılın ortalarına doğru yola çıkacak olan Cybertruck var. Bununla ilgili üretim hatlarına son düzeltmeler yapılıyor. Enerji depolama ile ilgili işleri var Tesla'nın. Powerwall ve Powerpack ürünleri aracılığıyla enerji depolama sistemleri sunuyor. Buna biraz daha detaylı bahsedeceğiz bu çünkü Tesla aslında çok hızlı büyüyecek. Belki ileride bir otomobil kadar büyük hale gelebilecek bir işi. Ve bir yandan da güneş panelleri, solar ürünleri de var. Benim en inanmadığım işi Tesla'ın. Ama bütünlendiği zaman pillerle beraber anlamlı hale geliyor. Bir yandan da tabii Tesla'nın gelecekteki ürünleri var. Çünkü değerlemenin içerisinde bir mevcut ürünlerin büyüyeceğine bakacağız. Çünkü etikli araç pazarı dünyanın hızlı büyüyor ve Tesla oradaki lider. Onlar zaten büyüyecek ama ileride ne ürünler geliyor. Otomobil tarafında bir Roadster spor otomobil var beklenen. O çok bir heyecanlı bir şey değil bir açısından. Araba çok güzel de bir büyüme yaratacak bir şey değil. Esas büyük hikaye muhtemel Gelen, yatırımcı gününde 1 Mart'ta açıklanacak olan 25 bin dolarlık Model 2. O tabii çok heyecan verici. Bunun dışında bir de Tesla robot aksi meselesi var. Yani Tesla'dan tam otonom bir hale geldikten sonra tıpkı Uber gibi filolara dönüşmesi. Ama farkı bunlarda sürücü yok. O yüzden maliyetler çok daha düşük. Ve siz Tesla sahibiyseniz kendi aracınızı bu filoya verebiliyorsunuz. Bunun tabii çok büyük bir gelir patlaması yaratması mümkün. Rakamlara bakacağız. Bir de bir robotu var Tesla'da biliyorsunuz. Bayağı hızlı geliştiriyorlar. Optimus diye. Onunla ilgili hiçbir tahmini bu sunumda size anlatmayacağım. Fakat Optimus başarılarsa hakikaten devasa gelir fırsatları olabilir. Evet. Kabaca Tesla'nın ürün gamı da bu. Şimdi eğer bir büyüme şirketinden bahsediyorsak, büyüyen bir pazarda olması önemli. Çünkü pazar büyümüyorsa şirket ne yaparsa yapsın boş. Tesla'nın içinde bulunduğu pazarlar daha yeni yeni dünyaya gelen, öyle söyleyeyim, bebek aşaması pazarlar. O yüzden çok hızlı büyüyeceklerine inanıyorum. Neler bunlar? Gelin detaylarına bakalım. Önce elektrikli araçlara bakalım. Birleşmiş Milletler diyor ki fosil yakıtlar sera gazı emisyonlarının %75'ini oluşturuyor ve tüm karbon emisyonlarının %90'ını, ulaşım bu istenmeyen emisyonlarının %25'ine katkıda bulunan en büyük suçlulardan bir tanesi. E bundan dünya kurtulacak. Yani bu Rusya Savaşı'nın getirdiği bir gerilim daha da var. Ondan dolayı da Avrupa ülkeleri petrole, doğalgazı bağımlı olmak istemiyorlar. Onu da bir kenara koyalım şimdilik. bölge göre 2015 yılında 452 bin adet olan e-etik araç satışları 22 kat arttı o günden bugüne ve 10.3 milyona ulaştı 2022 yılında. 2020'den bu yana etik araç satış araçları tam 3 kat arttı. Ve Bloomberg diyor ki 2023'de 32 bir büyüme daha olacak ve 13.6 milyon etik otomobil satılacak. Dünyadaki toplam araç satışı 75-80 milyon arasında değişiyor. Tahminlere göre şu anda dünya genelinde 27 milyon etikli araç var sadece aslında. Ve gelecek yılın sonuna kadar bunu 40 milyon çıkacağı düşünülüyor. Bu küresel araç piyasası sadece %3'ünü temsil ediyor ama 2020'de yüzde değil. Yani çok hızlı büyüyor. Üstel büyüyor etikli araçlar. Ve ben buradaki tahminlerden de hızlı büyüyeceğini düşünüyorum. Çünkü etikli araçların şu anda ulaşmaya başladıkları maliyet yapısı özellikle Tesla ve ana rakibi olan Çinli BYD'nin fiyatları falan çok çekici hale geldiler. Fosil yakıtlı araçlarla batı ülkelerinin 2025'te velalaşacağını düşünüyorum. O yüzden bu eğriler çok hızlanacaktır. Ama bu daha muhafazakar tahminlere göre bile etik araç pazarı süper büyüyecek pazar ve bu pazarın iki lider oyuncusu var. Bu pazar büyüdükçe ikisi de bundan paylarını alacak. Biri Tesla biri BYD. Buradaki üç farklı grafikte de sonuçları görüyorsunuz. Bunlar ülkelere göre etikli araç Aşağıda kadar büyüdüğünü gösteriyor. En hızlı büyüme Çin'de sonra Avrupa geliyor. Amerika'sla bayağı gerilerde. Etikli araçların nasıl pay aldığını görüyoruz şu aşağıya doğru olanlar fosil yakıt araçlar. Yılların yılda satışları düşüyor. Etikli araçlarınki ise yükseliyor. Ve bir yandan da ülkeler bazına baktığımızda mesela Norveç gibi çok ekstrem ülkeler de var. Norveç'te her satılan 100 yeni otomobilin 90'a yakını etikli. Ondan sonra Almanya ve İngiltere daha sonra Çin, daha altlarda Amerika ve Avustralya gibi ülkeler var. İnşallah bizde de hızlanacak bu işler bir gün. Aslında etikli araçlar o kadar küçük ki ve önlerinde o kadar büyük bir potansiyel var ki Elon Musk bir gün şöyle söyledi yollardaki 2 milyar otomobil ve kamyondan sadece 3,5 milyon elektrikli. Yani küresel filonun sadece %1'ine ulaştık. Önümüzde daha çok uzun bir yol var. Musk'ın da değindiği gibi sadece binek araçlar değil, ticari araçlarda da elektrikliye geçiş hızlanmış durumda. Küresel elektrikli ticari araç satışları 2023'te 600 bine ulaşacak. Tabii bunun içerisinde hafif ticariyer de var, ağır ticariyer de var. Bu 2022'ye göre %80'lik bir artış. Yani otomobillerden daha da hızlı büyüyecek burası. Allied Mark Research'a göre Tesla Semi'nin faaliyet gösterdiği bir alt sektör olan ağır hizmet, kamyon pazar da 2031 yılında 328 milyar dolarlık bir pazar oluşacak elektrikli araçlar için. Buradan Tesla %5'lik bir pay alsa 16 milyar dolarlık bir büyümeden bahsediyoruz. Tesla'nın bugünkü cirosu yıllık 80 milyar dolar civarında geziyor. Yani burada 16 milyar dolar oldukça önemli ve sadece %5'ten bahsediyoruz. Biraz daha küçük bir kalem olmakla beraber şarj istasyonları da önemli bir büyüme sahası. Çünkü araçları aldığınız zaman bunları şarj etmeniz lazım. Bu piyasanın büyüklüğünün 2030 yılına kadar 142 milyar dolara erişeceği düşünülüyor. Tesla %5 pazar pay alırsa yine 7 milyar dolar buradan para kazanabilir. Kaldı ki Tesla şu anda sektörün açık ara pazar lideri. Daha da enteresan bir gelir büyüme modeli sürüş destek sistemlerinde yani Tesla'nın otonom sürüş özelliklerinde yatıyor. Bu tip sürüşler normal sürüşten daha güvenli. Sürücünün uykulu olma, dikkatsiz olma, sarhoş olma gibi hallerine karşı çok daha iyi işliyorlar. Bu tip araçların sigorta primleri ileride ucuza çünkü sürücü hatası azalıyor. Otomatik park etme ve araç çağırma gibi özellikleri sayesinde sistem tüketici deneyimi açısından da daha güvenli hale geliyor. E yolda sizde olsa da iş yapabiliyorsunuz. Bu sizi daha üretken kılıyor. Ayrıca optimum hızı koruyarak enerji tasarrufu da sağlayacak bu destek sürücü sistemleri. Bundan dolayı gittikçe sürücüler bunlara daha fazla ısınıyorlar. McKinsey'in yaptığı bir araştırmaya göre 25 bin katılımcıya sormuş McKinsey ve bunların %25'i böyle bir ekstra yazılıma para ödeyeceklerini söylemiş. 10 bin dolar civarında para ödemeye hazır olduklarını belirtmişler. Yani ister tek seferlik bir ücret ister abonelik ister kullanım başına olsun. Müşteriler bu özellikle para ödemeye hazırlar. McKinsey'e göre sürüş destek sistemlerine 2035 yılında 300 milyar dolar para harcanacak gibi gözüküyor. Tesla bu konuda da şu anda pazar lideri. E yine bir %5 pay alsa büyüklüğünü siz hesaplayın. Ve Tesla robot taksi. bu gerçekleşecek mi bilmiyoruz. Bunun gerçekleşmesi için önce tam otonomun sorusu çalışması gerekiyor. Daha sonra regülatif sorunlar var. Taksicilerle mücadele var. O yüzden kolay bir iş değil. Ama başarılırsa satista diyor ki şu an itibariyle dünyadaki taksi ve Uber gibi çağır gelsin hizmet lerinin toplam büyüklüğü 276 milyar dolar civarında. Ama diyor Ark Invest bunlar tam otonom olduğu zaman çok ucuzlayacaklar, deneyimle iyileşecek ve insanlar belki arabalarını evde bırakacaklar, hatta hiç araba satın almayacaklar. Veyahut da mesela kısa mesafeli uçuşlar için bir de bu tip hizmetler ayarlanabilir. Bu durumda pazar büyüklüğünün 11 trilyon dolara geleceği düşünülüyor. Tesla bu konudaki tek oyuncu değil, başka oyuncular da var. Google bu işin içerisinde, General Motors'un kuruyuzu var burada, Amazon, Zoox'te yeni bir model çıktı. Yani kimin bu pazarı kazanacağını bilmiyoruz ama pazar devasa ve yollardaki en büyük otonom elektrikli araç da Tesla'ya ait olduğuna göre buradan bir pay alacak. Şu grafikte Tesla tam otonom sürüş özelliği kullanarak gidilen millerin kümletif hesabı yapılmış. Görüyorsunuz çok hızlı artıyor ki tam otonom sürüş henüz beta modunda. Buradaki grafikte kaç milyon milde bir kaza yapıldığı ele alınmış. Şu sektör genelini gösteriyor açık renkli olan grafik. Şu orta bölgedeki koyu renkli grafik Tesla'yı gösteriyor. Şu ise Tesla otopilot özelliği açık Açıkken ki durumu gösteriyor. Yani çok daha uzun mesafeleri trafik kazası yapmadan götürebiliyorsunuz. Bakalım Tesla bu işi başaracak mı? E Tesla'nın bir de enerji işi var. Bu çok hızlı büyüyor. Yapılan bir araştırmaya göre kurulu güç kapasitesinin 2027 yılına kadar en büyük etik kaynağı solar sistemler olacak. Bu kömürün, doğalgazın nükleerin ve petrolün yerini alıyor olacak. Bloomberg'un yaptığı bir araştırmaya göre 2030 yılında 441 gigawatta ulaşacağız solar sistemlerde ve bunları destekleyen bataryalarda 2021'e göre bu 15 katlık bir artış anlamına geliyor. Tesla burada tek değil. Dünyada çok sayıda enerji depolama şirketi var. Pil şirketi. Hatta Tesla'dan çok daha büyükleri de var işin doğrusu. Fakat Tesla'nın getirdiği çözüm bir yandan solar sistemi, bir yandan dev bataryaların bunun evlere de, işyerlerine entegre edebiliyor olması. Tesla bu konuda çok hızlı yatırım yapıyor ve ilan ki ki ileride bu işimizin büyüklüğü, otomobil işini bile geçebilir. Bu konuda Letro Fabrikası'na yeni yatırımlara girdiler ve biraz sonra rakamlara geleceğiz. İkiye katlandı bir önceki seneye göre batarya satışları Tesla'nın bu da yine bir büyüme alanı. Ve son olarak Tesla Bot, yani Tesla'nın robotu. Bunun nasıl bir büyüme getireceğini öngörmek zor, henüz çok ham bu teknoloji. Fakat Tesla otonom sürüş tarafında elde ettiğin know-how'u buraya aktarıyor ve oldukça hızlı gelişiyor robot. Sadece bir yıl önce bir insan manken vardı bu robotun içinde şu anda biraz zor ayakta kalsa da kendi işini kendi görmeye başlayan bir robot var. Tesla bunu ilk etapta kendi fabrikalarındaki verimliği artırmak için kullanacak ama daha sonra şöyle bir düşünmeniz gerekiyor. Dünyadaki iş gücünün özellikle kasa dayalı iş gücünün büyük bölüm işini çözebilecek bir sistem var burada. Tesla bunda kadar başarabilir beraber göreceğiz. Ama eğer başarabilirlerse buradaki büyüme fırsatı gerçekten sonsuz ama ben şimdilik bunu hesaplarımıza almamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu sadece bir vizyon unsuru olarak görmemiz daha sağlıklı olur. Öyle de gözüküyor ki Tesla muazzam pazarlardı. Elbette rekabet var ama çoğunda Tesla önde. Peki Tesla bunun hakkını veriyor mu? Hızlı büyüyor mu? Biraz da o rakamlara bakalım. Tesla'nın gelir kaynaklarını bugün nedir diye bakarsanız aslında şu çok hoş grafikte gözüktüğü gibi büyük bölümü otomobilden geliyor. Burada satışları görüyoruz. Leasing hizmetleri, başka otomobil firmalarına regülasyon kredisi satma karbon emisyonundan dolayı, enerji işi ve hizmetler diye ayırmışlar. İşin büyük bölümü şu an otomobilde. Bunların içerisinden enerjinin otomobil kadar büyük hale gelebileceğini düşünüyoruz. Bir de daha bahsettik. Şu an henüz olmayan robotik hizmetleri gibi, taksi hizmetleri gibi yeni hizmetlerle ciro'yu büyütüyor olabilirler. Ama ana iş hala otomobil gibi. O halde otomobildeki büyüme nasıl, enerjideki büyüme nasıl biraz da onlara göz atalım. Şirketin genel büyümesine baktığımızda 2022 mali yıl geliri bir önceki yıla göre %51 artarak 81,5 milyar doları buldu. Dördüncü çeyrekte 24 milyar kazandılar. Bu geçen sene göre %37'lik büyüme anlamına geliyor. Yani bir miktarıya başlama son çeyrekte var. İşte biraz küresel resesyon etkisi, biraz Beni daha evvelden takip ediyorsunuz araç teslimatlarındaki gecikmelerden dolayı. Ama bunlarla beraber Tesla'nın iddialı şirket hedefleri var. Ve ben 5 yıl boyunca %20'lik ortanıma büyümeyi yakalayacağından eminim. Tesla %50 diyor. O bana biraz fazla geliyor. 5 yıl boyunca küretip %50 büyümek. Çünkü rakamlar da belli bir yere geldi. E Rekabetin de eli tabii ki armut toplamıyor. Ve Tesla robot taksi gibi, otonom sürüş gibi özelliklerini %100 canlı hale getiremezse o büyüme zor. Ama onlar hayata geçirilirse o zaman %50 lerde geliyor olabilir. Üstteki grafikte Ciro'daki büyümeyi görüyoruz. Başka hiçbir şirkette yok. Bunun otomotiv tarafı tabii ana bölümü. Hizmetler bölümü de büyüyor. Niye? Çünkü otomobil büyüdükçe daha fazla aracın hizmet alması gerekiyor. Bakım hizmetleri gibi. Orada da büyüme var ama Elon Musk orayı önemsemiyor. Esas burası iddialı enerji tarafı. Enerji tarafına görüyorsunuz. 2022 son çeyrekte bir önceki yıla göre %90'lık artış var. Çünkü diyor ki Tesla ilk defa burası için yeterli lityumu bulabilir hale geldik. Burası ciddi bir büyüme olarak önümüze çıkıyor. Peki Tesla da büyüme de var. Peki karlılık ne durumda? Çünkü kâr etmeden büyümek anlamlı olmaz. Ve finansal gücü nasıl Tesla'nın? Yani parası nasıl, nakit üretimi nasıl? Tesla 2022 4. çeyrekte 5.8 milyar dolar brüt kar yaptı. Bu %24'lük bir brüt kar marjı anlamına geliyor. Bu rakam enflasyonist baskılar, faktörü, Çin, Şangay'ın Covid'den dolayı kapalı olması, Berlin ve Texas fabrikalarının daha yeni yeni büyüğü olmasından dolayı biraz düşüş eğilimindeydi aslında. Çünkü ondan önceki çeyreklerde daha yüksek karlılıklar yakalanmıştı. Fakat bu son dönemdeki düşüşe rağmen Tesla sektörün çok ilerisinde. Örnek vermek ilk Stellantis'in brüt kârı %21, Nio'nun yüzde %13, Ford'un iki %9 civarında. Faaliyet kârlarına gelince iş daha da enteresan. Dördüncü çeyrekteki faaliyet kârı Tesla'nın 3.9 milyar dolar. Bu ciro üzerinden %16'lık bir net faaliyet kârı anlamına geliyor. Buradaki iyileşme nereden geldi? Brüt kârı artırdı. Daha verimli çalışıyor, ölçekleniyor. Bu otonom sürüşten biraz gelir yazmaya başladılar. Öte yandan enflasyon baskıları var. İşte bir yandan döviz kurumlarına gol yediler. Ama ona rağmen baktığımızda Tesla'nın işletme veya faaliyet karlığı acayip yüksek. Tutturduğu oran %16, Stellantis'in ki %13, Neon 2 yüzde %30, Fordinki ki %3. Buradan Tesla'nın kuvvetli olduğu görüyoruz. Sektördeki en kuvvetli oyunculardan bir tanesi. Yani karlılıkta bir sorun yok. Buradaki grafikte brüt karlılığı görüyoruz. %29'lardan %24'lere doğru indi. Biraz önce bahsettiğim sebeplerden dolayı. Bu biraz daha da aşağı inecek. Çünkü şu anda fiyatlarını da kırıyor Tesla. Çünkü volume'u büyütmek istiyor. Büyük oranı bu azalır ama Muhtemelen toplam karlılık artacaktır. Burada esas faaliyet karlılığını görüyoruz. Koruyor bunu %16'lar civarında. Net yüzde %15 net kar var yine bu çok çok yüksek. Ve burada da ortalama ürün satış fiyatını görüyoruz. 53 bin dolarlar civarında satıyor ortalama da, arabalarını. Bunun önümüzdeki dönemde bir miktar gerilemesi mümkün girdiği fiyat rekabetinden dolayı. Ama Tesla sektörde Ferrari hariç ki Ferrari çok özel bir firma. Çok butik üretim yapıyor. Onun dışında en yüksek esas faaliyet karlılığına sahip işletme şu anda muazzam sonuçlar elde ediyor. Yani karlılıkla hiçbir sorunumuz yok. Önümüzdeki dönemde büyük karlar biraz azalacak. Niye? Çünkü fiyatı azaltıp volümü genişletiyorlar. Ama toplam karlılık aslında artacak. Çünkü burada hacim artışı devreye giriyor olacak. Tesla son çeyreğin raporlamasında harika bir grafik sundu bize. Sol tarafta ciro büyümesini görüyoruz. Bu Tesla'nın ciro büyümesi çeyrekten çeyreğe. Şu mavi çizgi S&P 500'de işlem görenlerin ki, şu da otomotiv sektörü. Görüyorsunuz çoğu yerde küçülme var veya duraklama var. Tesla ise büyümeye devam ediyor. Büyümesi bir miktar düşmüş olsa da esas faaliyet karlılığında ise şu kırmızı çizgi Tesla'yı temsil ediyor görüyorsunuz canavar gibi büyüyor acayip verim artırıyorlar bir yandan operasyonu çok verimli yönetiyorlar sektör geneli şu gri çizgi esas faaliyet karlılığında hiçbir artış yok S&P 500'de de düşüş var yani Tesla gibi karlı olan ve karlılığını büyütmeye bir yandan şirketin cirosunu da artırırken bu hızla devam eden bu ölçekte başka bir şirket ben açıkçası tanımıyorum. Peki ciro iyi büyük karlık iyi bilanço ne durumda nakiti var mı şirketin borcu var ya orada da olağanüstü bir bilanç öyle karşı karşıyayız. Tesla'nın 22 milyar dolar nakiti ve kısa vadeli yatırım var. Yaklaşık 5.8 milyar dolarda toplam borcu var. Bu da net nakit pozisyonu yaklaşık 16.5 milyar dolar olduğunu gösteriyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Toyota ve Ford'un net borçları sırasıyla 143 ve 108 milyar dolar. Tesla'da net borç yok. Tesla'da net fazla var. Çoğu saf elektrikli araç girişiminin tersine Tesla'da nakit akışı da. Pozitif çok uzun zamandır böyle. Örnek vermek gerekirse Rivian ve Lucid. Çok sık soruluyorlar bunlar bana. Ben araçları çok beğeniyorum ama finansal durumları pek iyi değil. Rivian'da 4.7 milyar dolar Lucid'de ise 1.9 milyar dolar nakit yakma var. Buna karşı Tesla aynı dönemde 14.7 milyar dolar pozitif nakit akışı yaratmıştı. Tesla o kadar çok nakit yaratıyor ki borcunu da ödüyor bu arada. Son birkaç yıldır borç ödediler. 2020'de 15 milyar dolar borçları vardı. Şu anda bu 5.7 milyar dolara inmiş durumda. Yani Tesla'nın büyümek için gerekli finansman gücü de var. Buna rağmen gittiler yine Citibank'tan bir 7 milyar dolarlık bir kredi line de açtılar. Çünkü önümüzdeki dönemde resesyon olabilir. Dünya kötüye gidebilir. Buna karşılıkla Tesla nakitini hazırlıyor gibi gözüküyor. Burada net nakit akışındaki büyümesini görüyoruz Tesla'nın. Son çeyrekte biraz küçülme var. Piyasada bunu azıcık ürktüler. İşte bütün bu resesyon falan tabii Tesla'yı bir araka etkiliyor. Burada da bilançosunda kadar kuvvetli olduğunu görüyoruz. Şu anda cari oranı bir buçuklar civarında. Sektörün çok ötesinde iyi bir oran bu. Yani Tesla'da para tarafında da sorun yok. Ayrıca Tesla çok değerli bir şirket. Bundan dolayı yeniden kredi bulmasına çok sorun olmaz. Peki biraz da geleceğe bakalım. Şimdi Tesla gelecekle ilgili çok net şeyler söylüyor daha böyle büyük ama iddialı hedefler veriyor diyor ki biz yılda %50 büyüyeceğiz arkadaş bunu toplam için söylüyor araç satarak mı büyüyecek batarya satarak mı söyleyecek bu detaylara girmiyor %50 tabi çok ciddi iddialı bir hedef 2023 için 1.8 milyon araç satış hedefi koydular bu bu yıla göre aşağı yukarı %30'luk bir artış yani %50'den bayağı uzak acaba bunu batarya ile mi telafi edecek ben de son derece merakla bekliyorum öte yandan Tesla çok ciddi yatırım da yapıyor Meksika'daki bir fabrike, 1 milyar milyar dolar yatırım yapacaklar bu sene. Giga Fabrikayı Texas'ta genişletmek için 717 milyon dolar, Giga Fabrikayı nevadayı genişletmek için 3.6 milyar dolar. Burası ağırlıklı olarak semi üretimine adanıyor olacak ve Tesla muhtemelen Endonezya'da da bir Giga Fabrika daha açacak. Meksika içinde böyle bir dedikodu var, artık hangisi doğru bilmiyoruz. Baktığımızda bugün üretim kapasitesini burada görüyorsunuz. 250'şer bin Berlin ve Texas'ta, 750 bin civarı Şangay'da, 550 bin civarı Kaliforniya'daki Model 3 modaliye ve yine 100 bin civarında Kaliforniya'da Model S model toplam 1 milyon 900 bin gibi kurulu bir kapasite var. Bunun üzere çıkabilirler bu fabrikada ama Tesla'nın mutlaka yeni fabrikaları açması gerekiyor. Ben tahmin ediyorum 1 Mart'taki yatırımcılar gününde yeni büyük Giga fabrika duyacağız en az bir tane. Ben iki tane bekliyorum öbür türlü hedeflere yürümek zor. Peki Tesla büyüyor. Tesla hızlı büyüyen bir pazarda. Tesla'nın cirosu, karlılığı, teknolojisi, iş modeli güzel. Tesla'nın geleceğe yönelik de harika projeleri var. Peki Tesla hisse senedi fiyatı ne durumda? İşte burası biraz açıklası tartışmalı bölge ve doğru karar vermekte çok zor. Çünkü doğru karar vermek için Tesla'nın hangi sektörde olduğuna bakmanız lazım. Eğer Tesla'yı bir otomobil firması olarak görüyorsanız Tesla aşırı değerli. Şu anda çok pahalı. Tesla'yı bir teknoloji firması olarak görüyorsanız da değeri düşük. İşte bundan dolayı çok kavga çıkıyor. Şu anda daha geneliksel bakanlar diyorlar ki Tesla aşırı pahalı. Bak Ford'a BMW'ye göre, Mercedes'e göre aşırı yüksek değerlemesi var. Öte yandan benim için olduğu cephede diyor ki Tesla'yı yanlış şare karşılaşıyorsunuz Tesla mesela Nvidia ile karşılaştır çünkü yapay zekada en az Nvidia kadar kuvvetli bir firma. Tesla'nın muazzam bir büyüme potansiyeli var. İşte bu konularda sık sık çatışılıyor. Bir bakalım. Tesla'nın hisse senedi fiyatı çok sert dalgalandı bu yıl boyunca. Bunu sizler de yaşadınız. 400 dolarlardan 100 dolarlara indi. Sonra 200 dolarlara geldi. Ama buna karşın Tesla'nın kuruluşundan beri baktığımızda aslında muazzam bir değer artışı var. Bu yılki düşüşte nazdan biraz üstünde bu son toparlamayla beraber. Ama Tesla yatırımcısı böyle bir şey. İnsanı biraz beyaz saç çıkarır. Hatta benim gibi biraz saçla döktürebilir. Değerleme baktığımızda Tesla ucuzdur diyemeyiz. Çünkü Tesla bir büyüme hissesi ve büyüme hisseleri zaten ucuz olmuyorlar. Şu anda fiyatın satışlara oranı 7.6. Bu geçmişteki 1.4 ve 33.5 çarpanının düşük bölümüne gidiyor. Yani Tesla kendi tarihi boyunca baktığımızda ucuz. Fiyat kazanç oranı 54. Bu bir ara 450'leri bulmuştu işte. Balonun en şiştiği zamanlarda. Oradan epey geriye geldik. Hisse senedi fiyatın serbest nakit akışına böldüğümüzde 82'lik bir çarpan var. Bu bir ara 500'lerde ile oradan epey geriye doğru gelmiş ama bu geriye doğru gelme yani bir ara 400 dolar olan hisselin bugün 200 dolar da işlem görüyor olması Tesla yine de çok ucuz bir şirket olduğunu göstermez. Mesela Apple gibi bir teknoloji firmasına kıyaslayalım. Apple'ın fiyat kazanç oranı 24.5 Tesla'nınki 54. Ford'un fiyat kazanç oranı 21 Tesla'nınki 54. Yani nereden bakarsak bakalım Tesla için ucuz diyemeyiz. Buna karşın Apple o kadar hızlı büyümüyor. Ford neredeyse hiç büyümüyor. İşte zaten hesabı buradan bakmak lazım biraz. Tesla değerlemesi otomobil sektöründeki başka oyuncularla kıyaslayalım. Tesla 55, Toyota 9, Mercedes 5, BMW 3, General Motors 6.99, Stellantis 3.08. Yani böyle bakıcı Tesla gerçekten çok çok pahalı bir şirket şu anda ve kaçınmak gerekebilir. Öte yandan büyüme diye bakarsanız işler değişiyor. Tesla'nın yıllık ciro artışı %51, Toyota %14, Mercedes %6.59, BMW 17, General Motors 23, Stellantis büyümüş 60.74 ama orada bir birleşme büyümesi var. Birkaç şirketi birleştirdiler. Yani büyüme tarafında inanılmaz farklılık var. Brüt karmacılarında da Tesla üstün. Tesla'nın yüzde %25, Toyota %17, Mercedes 22, BMW 16, General Motors 13, Stellantis %20. Faaliyet karlı olarak bakınca tablo daha da enteresan. Tesla %15, Toyota 6.8, Mercedes 16, BMW 13, General Motors 6.3, Stellantis 9.33. Yani Tesla büyüyor. Cirosu çok hızlı artıyor. Karlı diğer firmalardan daha kuvvetli ama bütün bunlara rağmen bunlar değerlemesinde aşırı oranı açıklamayabilir. Eğer bir otomobil firması olarak bakarsanız. Ama derseniz ki hayır ben öyle görmüyorum. Tesla'yı ben bir teknoloji şirketi olarak görüyorum. O zaman işler değişiyor. Mesela Nvidia ile kıyaslayalım. Nvidia biliyorsunuz mikroçipler üretiyor. Tesla da kendi mikroçipini tasarlıyor. Otonom sürüş için. Böyle baktığımızda Nvidia'nın fiyat kazanç oranı 129, Tesla'nınki 56. Büyüme oranı ise Nvidia büyümüyor neredeyse. Tesla yıllık %71 büyüyor. Böyle bakarsanız ucuz. Yani hangisini seçeceksiniz size kalmış. Hangisini piyasa ne zaman seçeğiydi piyasanın oranı? Bu duygusal durumuna göre değişiyor. Geçen sene bir aralar Tesla'yı Nvidia gibi bir büyüme şirketi olarak görüyorlardı. Ondan dolayı da muazzam yüksek değerleme vardı. Bu yılın başında otomobil şirketi gibi gördüler. Şimdi arada bir yerde görüyorlar. Bu tabi gelişmelerle ve Tesla'nın özellikle teknoloji tarafındaki ilerlemeleri belli olacak. Batarya tarafındaki büyüme, tam otonom sürüş tarafındaki büyüme, taksi filoları bunlar bu çarpanı yine Tesla'nın ehine çevirebilir. Ama birisi bugün size gelip Tesla çok ucuz kardeşim almazsan delilik edersin bütün paranı oraya göm diyorsa bence hata yapmış olur yani birisi gelip Tesla'ya bak Mercedes'e bak Tesla Mercedes'e nasıl daha pahalı olur derse de o da hata yapıyor. Çünkü Tesla'nın cirosunun büyümesi çok fazla. Yani burada girmeniz gereken bahis Tesla büyüme rahmet edecek mi? Yeni teknolojiler sayesinde önümüzdeki yıllarda 10 trilyon dolar değerlemeyi hak edecek bir büyüme gösterebilecek mi? Şimdi gelin şirketin hisse senedi fiyatını etkileyebilecek katalistlere yani olumlu gelişmelere ve risklere bakalım. Yeni ürünlerin çıkması Tesla'nın hisse senedini artırabilir. Mesela gelecekteki Sabertrak piyasaya çıkıyor. O işleri çok büyütüyor olabilir. Yine araç tipleri tanıtabilir Tesla. Otobüs, tekne, uçak, e-vitol gibi uçan araçlar. Bütün buna olabilir. İnsansız robot tarafında ilerliyor olabilir. Burada 20 dolara biz bunu satacağız diyor. Muazzam bir pazar yaratabilir. Dojo diye bir merkezi yapay zeka bilgisayarları var. Onu hizmete açacağız. Oradan da gelir diyor. Bu tabii enteresan olabilir. Robot aksi çok önemli. Robot aksideki gelişmeler bizi çok etkiler. Tesla'nın hisse senetlerini geri satın alması mümkün. Çünkü inanmaz geçen sene çok hisse sattı. Twitter almak için oradan çok canımız yandı. Eğer yeterli nakit akışı varsa bu işleri değiştirebilir. 1 Mart'ta Masterplan 3 açıklanacak. Orada çok sürprizler gelebilir. Gerçi ben ona biraz şüpheli bakıyorum çünkü hep çok beklenti inşa ediyor öyle günlere yönelik. Sonra bir anda hisse senedi satışa uğruyor. Daha ben bunu sık sık yaşadım. Bunlar olumlu katalistler. Bir yandan da Tesla'nın mevcut işleri olan otomobil ve enerji tarafındaki büyümesi tekrar ivmelenebilir ki öyle rakamlar geliyor son aylarda. Bunlar olumlu katalistler. E ama tabi riskler de var. Artan maliyetler var enflasyondan dolayı. Çin Tesla için büyük bir risk. Amerika ile Çin çok gergin. Tesla'nın gelirinin büyük bölümü, üretim büyük bölümü Çin'de gerçekleşiyor. Ona öyle kısıtlamalar mümkün. E rekabet de geliyor. Ben geleneksel üreticilerden gelen rekabeti pek ciddiye almıyorum ama BYD, NIO, Xpeng gibi Çinli üreticiler önemliler. Geneleksellerden de Hyundai ve Kia'nın ilginç işler yapmışlar. Volkswagen pazarı girmeye çalışıyor. Tabi bu konuştum sadece etik araç için otonom suçta falan rekabet yok. Batarya tarafında bu firmalar zaten zaten geçerli değil. Şarj istasyonları tarafında rakipler var. Apple bu işe girer deniyor. Yani bir yandan da rakipler var. Gerçi çok ciddi aldım. BYD dışında kimseyi görmüyorum. Ve toplamda baktığımızda fosil yakıtlı araçlar küçülecek. Yani etikli araçlar tarafında bu rekabet pek kimseyi etkilemez. E, Regülasyon önemli ve bir yandan da buraya mikrop ekonomi dedim. Makro ekonomiden bahsediyorum. Burada biraz espri yapmak istedim. Resesyon, enflasyon, paranın kısıtlanması. Bunlar da testleri etkileyebilir ve bir de tabii Elon Musk durumumuz var. Elon Musk bazen müthiş işler yapıyor. Bazen aca çılgınca negatif işler yapabiliyor. Davalar açılıyor. Buralardan da goller yiyebiliriz. Toparlamam gerekirse sonuç itibariyle Tesla değerli arkadaşlar kolay bir yatırım değil. Ama Tesla muazzam büyüme fırsatlarının olduğu bir şirket. Ve ben bir yatırımcının portföyünün belli bir bölümünü bu tip riskli yerlere ayırması gerektiğini düşünüyorum. Ben gerçi portföyümün çok ciddi bir bölümü buraya ayırmış durumdayım. Ama ben risk seviyorum. Eğer siz sevmiyorsanız biraz daha mesafeye gitmekte fayda var. Unutmayın ben bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Tesla'yı her yönüyle ele almaya çalıştık. Bir yandan müthiş büyüyebilecek bir şirket var, bir yandan da ciddi riskleri olan bir şirket var. Bir yandan değerlemeyi otomobil firmalarına göre yapabiliriz, bir yandan Nvidia gibi teknoloji şirketlerine göre. Borsa oyuncuları da bu konuda kararı sık sık değişiyor. Bütün bunlar hisse senedi fiyatını etkiliyor. Evet, Tesla'da durum bu. Sorularınızı ve yorumlarınızı çok merak ediyorum. Hattinaş kulüp üyeleri WhatsApp grubumuzdan ulaşabilirler sorular için. YouTube üyelerimiz ise YouTube kanalında bu videonun altında sorularını, yorumlarını yönlendirebilirler. Mümkün olduğu yanıt vermeye çalışacağım hepsine ve önümüzdeki günlerde de daha da detaylı Tesla'yı gidene yapacağız. Gelecek hafta bu arada Nvidia'yı konuşmak istiyorum. Çünkü yapay zeka çok hızlı büyüyen bir alan ve yapay zekadaki büyümeden müthiş etkilenebilecek şirketlerden bir tanesi Nvidia. Nitekim dün borsa kapanış sonrasında Nvidia'nın yeni bilançosu geldi. Çok olumlu geldi. Nvidia'nın değeri %10'a yakın arttı. Nvidia'ya haftaya konuşacağız. Nvidia ile ilgili sorularınız varsa, merak ettiğiniz şeyler varsa onları da şimdiden paylaşmaya başlayabilirsiniz benimle. Sevgilerle kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.